Bugün 4. sınıf geçmişten günümüze aydınlatma teknolojilerini işleyeceğiz. İlk olarak meşaleden başlayalım. İnsanlar meşaleyi hayvan, hayvan yemek pişirmenin dışında başka şeyler yemek pişirme dışında başka şeylerde de kullandılar. Mesela aydın, önlerini aydınlatmak için meşaleyi ürettiler. Meşaleyi çam ağaçlarının reçineli ürettikleri ürettiler. Şimdi gelelim kandile. Ateşin kullanmasına başladığından sonra insanlar kandili de aydınlatma, or aydınlatma oracı aracı olarak kullanmıştır. Kandili hayvanların yağlarından üret üretmişlerdir. E, kandil e, daha kandil daha çok e, daha çok uzun ömürlü olduğu için insanlar kandil gibi şeyleri daha çok kullanıyorlarmış. Ve ateşin yaygın olduğu zamanlarda mum keşmetilmiş. Ee, mum yağ gibi ya yavaş yanan maddeleri eritmişlerdir. Ve bir fitil, fitilin üzerine koyarak... Mumayla elde etmişlerdir. Gaz lambası. Gaz lambasının alt kısmında gaz yığının konulduğu bir haznesi vardır. Gaz lambası çevresine kötü koku ve kötü ıı, ışık yayarak da bilinir. Gaz lambasını önce evlerde ve sonra da sokakları aydınlatmak için kullanmışlardır. Thomas Edison akım geç Selin, ısınıp çevresine çevresine ışık yaydığını fark etmiş. Böylelikle Edison da ediy sonda lambayı icat etmişti. Ve sonra floresan lambalar icat edilmişti. Floresan lambalar daha daha tasarruflu ve daha e, daha kullanışlı bir lamba olmuştu. Uzun ömürlülüğüyle de dikkat çeker floresan lambalar. Led lambalar floresandan daha ömürlüdür ve daha az enerji tüketmektedir. Örneğin LED, mud, LED ampul ve LED mum gibi. Ampulden daha fazla ışık yayan halojen lambalar büyük salonları aydınlatmasında kullanılır. Şimdi de gelelim arkadaşlar. Thomas Alva Edison'un hayatına. 1847 ve 1831 yılında doğan Thomas Alva Edison, AB 1847 de ABD'de doğdu. Edison yaşları itibaren bilme merak saran, sorgulayan, çalışan, düşünen, deneyler yapmaktan ustanmayan çok çalışkan bir çocuktu. Çalışkanlığının yanı sıra bin birinci denemede ampulü bulması azimli olduğunu en açık göstergesidir. Arkadaşlar bin bir deney yapmak gerçekten e, kolay değil. Bin bir deney yani kolay bir şey değil bence. Biz de bunun için çok çalışarak e, bunları bulabiliriz. 1876 yılında bu fabrikası adını verdiği İlk lamba tarihi kurdu. Burada kendi ilgilendiği alanlarda araştırmalar yaptı. Düşünsen elektrik ampulü, ses kayıt aygıtı, gramofon yüzlerce önemli buluşun sahibidir. Arkadaşlar, Aydınlatma araçlarının yaşamımızda önemi Mesela arkadaşlar, örnek vermek gerekirse, e, sokaklarda duran gaz lamba, lambalar bizim e, araba kullanırken kolaylıkla onlardan görebiliyoruz. Önümüzü göre, görebiliyoruz. Mesela gece oldu, lambalar yok. Ne yapacağız? Tabii ki de gidemeyeceğiz. E, ya kaza ya da biriyle çarpışırdık. Eee ışık olmasaydı, aydınlatma araçları olmasaydı okula nasıl gidecektik? Okula gidemezdik. Mesela e, hastanelerde ameliyat yaparken eee Lambalar kullanılıyordu. E, kullanılıyor. Ama bu lambalar olmasaydı ameliyat yapamazdık. Yani kısacası bir insan e, Allah korusun işte bir hasta oldu bayıldı o yeri bayıldı. Onu nasıl tedavi edecekler? Mecbur artık hayata döndürecek bir durum yok. İnsanların bir kısmı sportif faaliyetlerden yalanmış. maçlar, stadyumlar, tenis ve benzeri e, şeyler için stadyum kullanır. Stadyumda neler vardır? Işıklar vardır. Işıklarla çok oynayabilirler. <gülüyor> Aydınlatılmış sokak dediğim gibi. Ambulansın ışıkları Ambulansın ışıkları bize önemli ve adil bir durum olduğunu söylüyor. Aydınlatılmış köprü. Mesela burada da dikkat etmemiz bir konu var. Ee, mesela İstanbul, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ee, orada çok fazla ışık vardır. Ben gittim arkadaşlar. Ee, Tabi gecelim. O her yer böyle her yer e, ışıklar vardı. Turuncu gibiydi. Ben de gitmiştim İstanbul'a. O zaman görmüştüm. <gülüyor> Ardınlatılma teknolojilerine örnek verirsek. Meşale, kandil, mum, gaz lambası. Gaz lambası, ampul, floresan lamba, led lampu ve halojen lamba kullanılır. Yaşanımımızda önüme futbol maçlarında tenis, tenis maçlarında ve benzeri e, maçlarda e, lambalar kullanılır. Bu lambalar olmasaydı sportif faaliyetler de yapamazdık. Evlerimizin Aydınlatılmasıyla akşamları dergi, gazete, kitap gibi şeyler okurduk. Ama ışık olmasaydı, ampul olmasaydı bunları hiçbirini yapamazdık. Değil mi arkadaşlar? Fabrikaların ve işyerlerinin aydınlatılması sayesinde gecede üretim yapılabilmektedir. Bakın arkadaşlar. Araba yapıyoruz. Mesela bir şey yapıyoruz. Eee ki biz araba yapalım. Bunu sadece sabahleyin çalışabiliyorduk. Aşla, akşam olunca çalışamazdık. Sokakların aydınlatılması sayesinde bu çok önemli. Binlerce insan e, yani sokağa çıkarken hep de çarpışırdık. Bir yere vurardık. Elimizi bir yere çarpardık. Veya düşerdik. Ayağımızı acıtırdık. Ayağımızı Peki yani şunu yapalım arkadaşlar. Aydınlatılma teknolojinin ateşin bulunmasıyla gelişmeye başlamıştır. Bu doğru mu yanlış mı? Tabii ki de doğru arkadaşlar. Bu sorumuzla da bu videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Gıygıy gıy gıy gıy TV kanalına abone olabilirsiniz ve takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki konuda görüşürüz.